Merhaba arkadaşlar, bugün dilerseniz iş gücü ve sermaye ilişkisi üzerine biraz daha kafa yoralım. Daha önce defalarca değindiğim gibi bir şeyler üretmek için şu ikisine ihtiyacınız vardır. Nedir bunlar? Tabii ki iş gücü ve sermayedir. Şimdi soru şu, bu çıktıyı üretirken veya şöyle diyeyim, bu ürünü üretirken çıktının ne kadarı iş gücüne, ne kadarı sermayeye gider? Yani buna nasıl karar verirsiniz? Ya da şöyle düşünebilirsiniz, hangisinin kaldıracı daha yüksektir? Arkadaşlar, Yaldızlı dönemde yani sanayi devriminin tavan yaptığı dönemde Kaldıracın büyük kısmını sermaye sahipleri oluşturuyordu Daha önce de söylediğim gibi, büyüyen sanayiler, demir yolları, üretim tesisleri ve Petrol bulup işleme çalışmalarından oluşuyordu yani kaldıracın tamamı sermayeydi. İş gücünün büyük kısmı vasıfsızdı ve sermaye sahipleri tarafından meta olarak görülüyordu. Dolayısıyla çıktının veya gelirin büyük kısmı sermayeye gidebiliyordu. Piketty bize ikinci bir yaldızlı döneme girebileceğimize dair en azından ipuçları veriyor. Diyor ki bu gidişle sermaye karlılığı büyümenin önüne geçecek ve bunun üzerinden bol bol servet oluşacak. Şimdi bir düşünce deneyi yapalım ve üzerine kafa yoralım. Sonra siz kendi sonuçlarınıza varırsınız ama biz şu an yaşadığımız dünyayı düşünelim. Örnek olarak silikon vadisini vereceğim çünkü 21. yüzyıl ekonomisinin ve sanayilerinin neye benzeyeceğini en iyi tarif eden alan silikon vadisi. Google, Facebook ve Apple gibi şirketlerin vatanı olan Silikon Vadisi'ni yaldızlı dönemle karşılaştıralım. Şimdi, Silikon Vadisi'nde sermaye mi daha ön planda yoksa iş gücü mü? Silikon Vadisi'ndeki sanayiler, teknoloji ve yazılım üretmek üzerine çalışıyor. Özellikle yazılım, çok çok küçük bir sermaye gerektiriyor. Milyar dolarlık dev üretim tesislerine kocaman bir araziye falan ihtiyaç yok. İsterseniz yatak odanızda veya ardiye odasında bile yazılım geliştirebilirsiniz. Yani Mesela ben öyle başlamıştım. Evet, yani silikon vadesinde iş gücü çok daha ön planda. Ancak bu iş gücü Yaldızlı dönemdeki sanayi devrimindeki gibi bir iş gücü değil tabii ki. O iş gücünde insanlar bir üretim hattında sürekli aynı şeyi yapıp dururlardı. Oysa silikon vadesinde Yüksek vasıflı işgücü söz konusudur. Şimdi bunu maviyle yazalım. Yüksek vasıflı işgücü. Evet. Silikon vadisindeki bir kurum veya birey için yüksek vasıflı işgücü sermayeden çok daha önemlidir. Hatta silikon vadisinde gittikçe yaygınlaşan şöyle bir dinamik var. Çok çok büyük miktarlarda sermaye, iş gücü çıktısını elde etmeye yarayan bir meta olarak görülüyor. Birkaç ay önce iyi bir iş başarmış 5 kişilik bir ekip, bu işe 10 veya 50 milyon dolar paha biçebiliyor. Yüksek vasıflı iş gücünün eseri olan Facebook ve WhatsApp gibi kuruluşların multimilyar dolarlık değerlere ulaşabildiğini görüyoruz. Bir miktar sermaye tabii ki lazım, bir ofis, sunucular falan şart sonuçta ama bu ihtiyaç yaldızlı dönemdekine hiç benzemiyor. Meta olarak görülmeyen değerin büyük bölümü Mesela ofis bir metadır, sunucular metadır ama yüksek vasıflı iş gücü meta değildir. Şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz Durum bu mu? Sermaye karlılığı büyümenin önüne geçip orada kalacak mı? Gelirin sermayeye giden kısmı mı artacak yoksa yüksek vasıflı iş gücüne giden kısmı mı? Hatta kendinize soracağınız bir diğer soru da şu olabilir. Silikon Vadisi sadece yazılım geliştirmiyor, donanım da geliştiriyor. Mesela Silikon Vadisi'ndeki en başarılı şirketlerden biri Apple bilgisayardır. Onlar da yazılım üretiyor fakat daha çok donanım ürünleriyle biliniyorlar. iPhone'ları ile, iPad'leri ile, bilgisayarları ile tanınıyorlar. Peki, bu sanayi de durum nedir? Bu sanayi sermaye yoğun bir sanayi değil mi? Şimdi iPhone'un veya iPad'in nasıl geliştiğini dilerseniz bir düşünelim. Öncelikle aygıt Apple tarafından Cupertino, Kaliforniya'da tasarlanıyor. Kutusunda Kaliforniya'da tasarlanmıştır yazıyor. Sonra bu tasarımı birçok farklı şirkete gönderiyorlar. Bunlar Apple'ın tedarikçilerinden birkaçı ve inanılmaz derecede sermaye yoğun sanayiler bunlar. Bazıları özelleşmiş ürünler üretiyor. Mesela özel malzemeler üretiyorlar bunun gibi ancak bunların çoğu meta üreticisi olarak görülüyor. Yani Apple şunu diyebiliyor parçayı istediğim fiyata üretemezsen gidip başkasına üretirim. İşte tüm bu firmalar ürettikleri parçaları birleştirip Apple'a gönderiyor. Apple ürünü paketliyor ve pazarlıyor. Peki şimdi düşünelim. Bu tedarik zincirinin yüksek değerli halkası nedir? Tabii ki tasarım ve pazarlamadır. İnanmazsanız, iPhone'dan elde edilen gelirin ne kadarının Apple'a, ne kadarının tedarikçilere gittiğine bir bakın. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bunlar, Yaldızlı Dönem'in büyük ölçekli, sermaye yoğun üretim tesislerine biraz daha yakın. Kaldı ki bunlarda bile ARGE önemli bir yer kaplıyor. Gerçi ARGE, Yaldızlı Dönem'de de önemliydi. Tabii ki ARGE'de sermaye de mühimdir ancak Asıl önemli olan şey yüksek vasıflı iş gücüdür. Üretilen gerçek değere baktığımızda yüksek vasıflı iş gücünün yani tasarım ve pazarlamanın yani yaratıcı kısmın önemini görebiliyoruz. Eğer buna inanıyorsanız ki bence kendi yargınıza ulaşmalısınız. Sadece bu duruma bakarak eşitsizlikten korkmamıza gerek yok sonucuna varamayacağımızı anlamışsınızdır. Bakın, burada gelirin büyük kısmı sermayeye gitmese bile yüksek vasıflı iş gücüne gidiyor. Ve bu tüm iş gücü havuzunun sadece küçük bir alt kümesidir. Belki yüksek vasıflı iş gücünün oranı bu kadar bir şeydir. Yani yaldızlı dönemdeki gibi sermaye sahiplerinin lehine bir eşitsizlik olmasa bile, yüksek vasıflı iş gücü sahiplerinin lehine bir eşitsizlik ortaya çıkabilir. Liketti'ye göre işte tam burada yakınsama kuvveti devreye girebilir. Gerçi yazar bu kuvvetin sermaye birikimini engelleyebileceğinden şüpheli. Ama yüksek vasıflı iş gücü genişlerse bu bir yakınsama kuvveti yaratabilir ve işler dengelenebilir. O da bir tür neo yaldızlı döneme girmemizi engeller. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.